Evet arkadaşlar ben Masal'a söylemiştim. Bu bebeği alalım demiştim. Ama Masal istememişti. Sonra çok pişman oldu. Ben o bebeği istiyorum istiyorum istiyorum istiyorum diye ağlamaya başladı. Öyle mi Masal? Evet. Ondan sonra arkadaşlar. <gülüyor> Biz de dayanamadık aldık. Şimdi mutlu musun? Ayy. Açalım mı? Ayy. Hadi açalım. Evet. Masal var. için bu bebek çok kıymetli. Neden? Çünkü, çünkü Çünkü Bu bebeği almak için çok Çabaladık. Öyle mi Masal? Evet. Evet. Hadi açalım. Dur bakalım. Şöyle göstereyim. Evet. Bir dakika, çok merak ediyorum. Aa, kız bu kel. <gülüyor> Burada perukları var arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> hangi peruk takmak istiyorsun masal? <gülüyor> <gülüyor> hangi renk peruk takacaksın? Ben ne bileyim. Barbie. peruk takıyor masal. Ben bunu takabilirim. Ver bana. onlar çıkıyormuş zaten ver anneciğim aferin sana masa kendisi de takabiliyor şey olmaz. hiçbir şey olmaz takabilirsin yapabilirsin evet küçük bebekler için özellikle kullanışlı neden kullanışlı arkadaşlar çünkü Yapamadım. saç teli yok böyle tamam zarar verecek bir şey yok kullanışlı verir misin anneciğim bunu önce şöyle takacaksın sonra böyle arkadan geçireceksin evet. şimdi kızımız kuaföre gitti saçlarını mavi yaptırdı değil mi Masal çok tatlı bir kızmış bu şöyle oldu bize de göster masal evet elbiseleri de bu şekildeymiş. elbise mavi oldu mavi elbise istiyor masal arkadaşlar masal mavi rengi çok seviyor ben yapayım mı anneciğim Annenin yanında tıraş Gel yanıma. Başka neler varmış burada? Dur. Gördün? Ver bakalım. Ayakkabı, pantolon, tişört, Wow! Ayakabey. Evet arkadaşlar, bir elbise ve bir peruk. Bir bebeği bu kadar değiştirebiliyor. Ayakkabı da. Nasıl oldu masal bebe? Güzel olmuş. Güzel mi oldu? Ayakkabı. Evet. Ayakkabısı ne renktin annesi? var. Annesi bu ayakkabısı ne renk? Bu ayakkabı hangi renk? Fembe. Pembe. Pembe. Pembenin İngilizcesi neydi? Pink. Pink. Peki bu hangi renk? Pimp. İngilizcesi. İngilizcesi. Bulu. Evet, bulu, bu da bulu. Bulu, mavi demek. Bulu, mavi. Evet. Bye. Peki, bu hangi <gülüyor> renk? Evet. Evet. İngilizcesi biliyorsun. Ne? Yellow. Yellow. Evet. Sarı yellow. Sarı yellow. Pahalı. Bunu da söyleyelim. Bu hangi renk Matal? Hangi renk olduğunu bilmiyor musun bunun? Hii. Masal bunun hangi renk olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Bence işine gelmiyor. <gülüyor> Biliyor ama bilmiyor. Bu kırmızı. İngilizcesi neydi? Red. Renk. Red. Red. Red. <gülüyor> evet arkadaşlar, kırmızı, red. Bu kaç, kaç parça kıyafeti varmış? 3 parça, sarı, kırmızı ve mavi. Hı. Hmm. Beğendin mi sen? Beğendin <gülüyor> Ağladığına değdi mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Değmedim ağladığına. Bir daha ağlar mıydın? <gülüyor> Evet, ağlayarak oyuncak istemiyoruz. Ağlayarak ailelerimize hiçbir şey yaptırmıyoruz. Değil mi Masal? Annemizi, babamızı zor bırakmıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelip hadi. Evet. Bu kadardı. Bu kadardı. Bunun için bizi üzmene gerek yoktu. Böyle böyle. Değil mi Masal? Masal ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Babacığım, anneciğim çok özür dilerim dedi. Değil mi Masal? Evet. Benim. Başka ne dedi? Evet. Bir daha ağlayarak hiçbir şey istemeyeceğim. Özür dilerim dedi. Değil mi Masal? Yapamadım. İşine mi gelmiyor acaba? Evet. evet. Annemizi, babamızı üzmeyelim arkadaşlar. Ağlayarak istediklerimizi yaptırmayalım. Onları zor durumda bırakmayalım. Ve her zamanki gibi ne yapıyoruz? Iskı TV kanalına abone oluyoruz. Videoları beğeniyoruz. Ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açıyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.